Bu masanın gösterişli dış yüzeyi içinde detaylı ve özenli bir mekanizma gizliyor. İçinde meşeden yapılmış bir iskelet var. Raylar, dişliler ve açmak için bir manivela kolunu da içeren pirinç ve çelikten yapılma karmaşık bir mekanizma alttaki yazı masasını kumanda ediyor. Yazı masası takımı kapaklı bölmelerden, gizli bir kilit mandalından zemberekle çalışan bir çekmeceden ve kitap desteği de olabilen bir yazma tahtasından oluşuyordu. Bir vida yazı masasının çok fazla ileri gitmesine engel oluyordu. Masanın üstü dişlilere ve vidalara bağlı metal bir teçhizata sahipti. Uzun çubuklar masanın üstünün fazla kaymasına engel oluyordu. Mekanizmanın helezon yaylarını çevirmek için büyük bir anahtar kullanılıyordu. Masanın kilidini çözmek ve masayı açmak içinse küçük bir anahtar kullanılıyordu. Masa kapanınca yaylı mekanizma geriye sarıyor. Masa üstündeki kalkma yüzey, ağaç gövdesinin özündeki kısımdan Mor renkte yapılmış ve üzerine başka renkli ince tahta parçaları yapboz yapar gibi monte edilmiş. Masanın dışının geri kalanı geometrik kafes deseniyle kaplanmış. Dekoratif bronz varaklı muhafazalar kolay zedelenebilir ahşap köşeleri çerçeveleyerek koruyordu. Masa günümüzde hala işlevini görüyor ve yenilikçi mekanizma ve sanatsal niteliği insanlara hayran bırakmaya devam ediyor.